O yüzden evet. stresi en güzeli gelin biz yönetelim. Evet, <gülüyor> Değil evet. mi? O Ama bizi yönetmeden biz onu yönetelim. Evet. E, stres kaynaklarını bilmemiz bu Gerek açıdan yok. çok önemli. Nedir stres kaynakları? Stres kaynakları deyince iş yaşantısı diyebiliriz. E, günlük yaşamda olan şeyler, trafik diyebiliriz. E, bunun yanında e, gerçekleşmesi mümkün olmayan ütopik hayaller Önümüze Hayal hedefler zaten. koyarsak, hayali hedef, hedefler. Evet, hayali hedefler koyarsak bu da bizi zorlar. Çünkü hedef çok uzak, biz e, onu yapabilecek durumda değiliz ama istiyoruz. E, bu sefer strese giriyoruz. Çünkü gerçekleşmesi zor, imkansız derecede. E, bunun yanında e, belirsiz olan stres faktörleri var. Bunlarda bir e, sevdiği birinin kaybı, yaralanma, Ondan sonra doğal afet. Yani aniden çıkıyor. Evet aniden çıkıyor. Bunları belirleyemiyoruz. Hani iş yaşantısında Tam biliyoruz. Bilgisiz. İş yaşantısında gideceğiz. Orada bir sorunlarla karşılaşacağız. Bunları tahmin edebiliyoruz. Öngörebiliyoruz. Ama öngöremediğimiz belirsiz olarak ortaya çıkan şeyler, stres faktörleri de saydığımız gibi işte beklenmeyen bir ölüm, yaralanma, doğal afetler olabilir. Bunun gibi... Tamam. Yani sayabileceğimiz, bir şey gelebilir. Sayabileceğimiz ayniden stres faktörleridir. Aynen öyle, evet. Ee, ülkede savaş çıkabilir gibi evet. birçok e, faktör Burada var. Burada ortak noktaları bizim kontrolümüzün dışında gelişmesi. Zaten kontrolü kaybetmek bizi strese sokuyor. Her şey kontrolümüzdeyken, rutindeyken işte kalkıyoruz, işimize gidiyoruz, okula gidiyoruz ama böyle bir doğal tamam. afet olduğunda bunu sürdürebiliyor tamam. muyuz? Sürdüremiyoruz. Sürdüremiyoruz. Hayatımız sekteye uğramış oluyor. Kesinlikle. Sekteye uğrayınca bir belirsizlik. Beyin belirliliği sever, boşlukları doldurmayı sever, e, düzenli olmayı ister, Cevap soruları olur, cevaplar ister. E, orada bir belirsizlik var. Nerede yatacaksınız, doğal afette nerede kalkacaksınız, güvenliğiniz, yemeniz, içmeniz her şey bir soru işaretidir. E bu durumda insan rahat hissedip de stressiz olabilir mi? Bu mümkün mü? İnsanın doğasına zaten ayaklanmış. Zaten o durumla şey. baş etmek için yeterince stres lazım ki e, tüm evet. e, kabiliyet ve hünerleri evet. ortaya çıksın diye. Evet. Peki stresle ilgili başka nelerden bahsetmek istersiniz? E, stresimizi nasıl yenebiliriz? Nasıl yenebiliriz? Nasıl doğru? yenebiliriz? Veya nasıl ee, yönetebiliriz? Evet, nasıl yönetebiliriz? Bunu nasıl baş edebiliriz? Öncelikle ilk başta e, en etkili yol dua etmek. Evet. Dua etmek. E, bu insan beyninde gerçekten rahatlamaya neden oluyor. Bir şeyleri biliyorsunuz, istiyorsunuz ve bunların karşılanacağına doğru, e, doğru bir inancınız var. Artık hangi inançtaysanız? Onun inancı, İnancınıza gereklerine göre, göre e, dua ederek en etkili yol bu. Birinci basamak olarak bunu söyleyebiliriz. Peki bunu yani bilimsel olarak yapılması gerekenleri yaptıktan sonra mı, yaparken mi? Evet. Ne, ne zaman yapalım? Eşliğinde. Tabii Eşliğinde. ki uzmandan yardım alacağız, başa çıkamıyorsak. Tamam. Bunun yanında da manevi olarak... E, Gücümüzü aşan durumlarda mı? Tabii. Biz üzerimize düşeni yaparken evet, evet. veya Bir yaptıktan taraftan sonra bir istemek. taraftan da evet, isteyiceyiz. Güzel yaratıcıya veya evet. inandığımız neyse, İnandığı neyse. Sığınmak. Evet, sığınmak orada bir kesime, kesem, yani. kesime ait değil, değil bu. Tamam. Herkesin inancı neyse İnancına o doğru Dua etmek birincisi diyebiliriz. Stresle nedir? başa çıkmak için. Bunun yanında meditasyon yapabiliriz. Zihnimizi boşaltmak için rahat bir konum seçip rahat kıyafetler e, ...nefes egzersizleri eşliğinde... Dördünce olarak nefes egzersizleri... E, e, ...nefes, egzersiz. Beğen, nefes ek meditasyon aynen, yapabiliriz aynen. diyorsunuz. Aynen, Bunun eşliğinde meditasyon yapmamız da... E, ...stresimizi yönetmek için... E, ...güzel... ...güzel bir şey. Evet, güzeldir. E, bunun yanında bağışlama. Bağışlama. Geçmişe ait kızgınlıklarımız, öfkemiz varsa onları bağışlayarak... Kime bağışlayacağız? Yani sorun yaşadığımız kişiler... Sorun yaşadığımız kişiler... Evet, sorun yaşadığımız Onları de, yük etmeyeceğiz kendimiz. Yük onları e, orada bırakacağız. Ayak bağı etmeyeceğiz. Çantamızı onlarla doldurup e, günlük yaşantımızı sekteye uğratmayacağız. Peki sorun yaşadığımız kişi... Mesela sorun yaşadığınız kişi sizseniz ne yapacaksınız? Sorun yaşadığımız kişi sizse, e, e, biz kendimizle önce kendimizi seveceğiz, kendimizle barışacağız. Kendimizi affedeceğiz, barışacağız. Aynen öyle, kendimizi affedeceğiz. Her insanın hata yapabileceğini, e, kusursuzluk, mükemmeliyetçi bunları... E, şey yapmayacağız, yani düşünmeyeceğiz. Bunları ölçü olarak kabul etmeyeceğiz. Kabul etmeyeceğiz. Mükemmeliyetçi. Ee, evet. Kim mükemmel ki değil mi? Evet, aynen öyle. E, hatasız kul olmaz. E, kendimize, hatalarımızla, kusurlarımızla, e, eksiklerimizle, noksanlarımızla önce kendimizle iyi Tabii, önemli olan hatanın kasten yapılmaması. Aynen öyle, niyet iyi. Evet, değerli seyirciler o zaman... E, terapistimizin müsaadesiyle şunu söyleyeyim. Yani bir gün ben tam kendimi tokatlayacağım. <gülüyor> dedi ki kendi kendime bugünkü aklım olsaydı yapmazdım dur dedi. Bir dakika evet. dedim ya ben niye kendimi bataklıyorum. <gülüyor> evet. Ondan sonra danışanlarıma şunu öğrettim. Bugünkü aklınız olsaydı ne yapardınız? E şunu yapardım hata yapmazdım. Şöyle dikkat ederdim. E dedim kardeşim senin bugünkü aklın o gün olmadığına göre evet. çağırıp çağırıp kendini pat çok cezalandırmaya ne gerek var? Sizin dediğiniz gibi kendiniz ve sorun yaşadığınız kişileri bağışlamak, affetmek gerekiyor. Evet. E, tabii ki bu tecrübeyi unutmayacağız. O ayrı mesela. Tabii ki. Ama kin, ölç, düşmanlık için değil bu. Evet. Yani o olayı o kişi sana yaşatmasaydı sen o tecrübeyi evet. e, elde edememiş olacaktın evet. değil mi? Bir evet. olgunlaşmaya hizmet etmişse... Bu Kişilere takılmayacağız. Oradaki olayda burada bana ne anlatılmak isteniyor? Ne ders çıkarabilirim? Tamam. Burada bir öğrenci olarak bana ne anlatılmak istedi? Tamam. İleride başıma gelseydi mesela bir insanın bir insandan borç alıyor fakat ödemiyor. Yıllar sonra çok zengin oluyor. Bakıyor hani bu tecrübesini kullanıyor. Kesinlikle. Daha büyük para kurtarmış oluyor. Evet. Tamam orada bir hata yaptı ama oradaki şartlar çok farklıydı. O anda başına gelmesi ve yaşanması gereken oydu. Kişiyle alakalı bir sorun olarak onu görmedi. da affetti. Ben buradan ders çıkarttım. Diğer gelecek hayatımdaki tecrübeler evet. için kullanabilir bu tecrübe Kesinlikle doğru. Birden... Tamam uzmanlardan stres yönetimiyle ilgili destek alabilir. Evet, bu destekleri evet. kullanabilir. Ee, o zaman e, seyircilerimize son olarak e, bu kameraya ne söylemek istersiniz? E, Stresten bahsettik. Stresimiz eğer ki iyi yönetilirse konuşmamızın başından bahsettiğimiz gibi e, hayatımızda her alanda başarılı olma imkanı bize veriliyor. Okul, iş, evlilik e, toplumdaki bütün e, rollerimizde başarılı olma imkanımız bize veriliyor. O yüzden stresimizi e, yönetmeyi öğrenelim. Bunun için bir uzmandan mümkünse yardım almamızı tavsiye ediyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Evet değerli seyirciler ben de kendi kamerama yöneliyorum. Son sorumuz vardı ruhsal durumun yönetilmesi mümkün mü diye. İşte bütün e, bu söylediğimiz önerileri, tavsiyeleri yerine getirirseniz gerektiğinde profesyonel, ...destek alırsanız... ...ruhsal durumunuzu...